<Gülüyor> Tarihseller, türkelerin tarafsız. Ana haber bütçesiyle karşınızdayız. Ben Edis Ümer Tarık Kırmaza. Tarık Haber.com haber bütçesi başlıyor yaklaşık 22-13, e, 22-13 e kadar bu ekranlarda. Günün açık hângi gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bütçemiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle taranacak olursak: Sosyal medya Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Telegram Tarık Haber. TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Zahmet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground, Tafetmiş, Ösürü 8, Youtube Tarık Haber, TV, BK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarına yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarınızda tanışacak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber'in üzeri ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız. Canlı yayın kanalımız Tarik Haber TV'den mizlere ulaşabilirsiniz. Likli yayın ne ister dostlar? Likli kanalımız Tarik Haber TV'den mizlere ulaşabilirsiniz. İşte yine de dostlar TV kanalımız Tarık Aberci üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Normal ayda efendim. Normal kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Eğer izleyenler TVT'dan sohbet odaları var TVT'dan bizi takip edebilirsiniz. Benim ilk haberimizle geçiyoruz. Değerli izleyenler 22 e kalır. Kasım Kasım ayını işaret etti. Kritik sivri Erdoğan'dan anlamlı istek geldi. Son dakika haberine göre kritik sivri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek geldi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ile yapılan müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını bildirdi. Görüşmeleri ayrıca İstanbul'un mutabakatta masa yatırıldı. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek.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 Görüşmede ayrıca İstanbul mutabakatı da masaya yatırıldı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kasım ayına dikkati çekti. Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus güldesinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilini düşünmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu sayedetti. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan itinle telefonda görüştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 22.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kahraman polis o anları anlattı. Arkadaşım şehit oldu. Keşke ben de olabilseydim dedi. Aramızda 30 metre vardı derdi değerli izleyenler. Mersin'deki terör saldırısında yer alan polis memuru o anları anlattı. Ölüm hiç aklınıza gelmiyor dedim. Mersin'de polis yönelik terörist saldırısına yaralanan polis memuru Kadir Öztürk saldırı anına anlattı. Şehit arkadaşı Selahattir Gezer ile teröristlere karşı kahramanca mücadele ederek yaralanan polis memuru Öztürk arkadaşım şehit oldu. Keşke ben de olabilselim ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca polis evinde yüze yakın kişi konaklıyordu. Bir faciayı önledik teröristlerle aramda 30 metre mesafe vardı. O an ateşin içine giriyorsunuz ölüm hiç aklınıza gelmiyor deniz. Haber. Haber. Güncel. Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru o anları anlattı. Ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru o anları anlattı. Ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Mersin'de polis evine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk saldırı anını anlattı. Şehit arkadaşı Sedat Gezer ile teröristlere karşı kahramanca mücadele ederek yaralanan polis memuru Öztürk, ''Arkadaşım şehit oldu, keşke ben de olabilseydim'' ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca, polis evinde 100'e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik. Teröristlerle aramda 30 metre mesafe vardı. ''O an ateşin içine giriyorsunuz, ölüm hiç aklınıza gelmiyor'' dedi. Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdülkadir Öztürk, polis evinde 100 ile yakın kişinin konakladığını ve bir facianın önlediğini söyleyerek, ''Arkadaşım şehit oldu, keşke ben de olabilseydim. Vatanım var, milletime canım feda olsun.'' ifadelerini kullandı. Öztürk, tedavisinin sürdüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gazetecilere, saldırıda dizinden ve karnından yaralandığını, durumunun iyi olduğunu söyledi. Teröristlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Mersin'deki hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar. Olay anını anlatan 49 yaşındaki 5 çocuk babası Öztürk, saldırı öncesinde nöbet kulübesindeydi. Silah sesleri duyunca eğitim ağaçlarımız var, onların arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz dizime mermi yedi. Oraya varır varmaz zaten ilk mermiyi ben yedim, sonrasında karşılık verdim diye konuştu. Mersin'de polis evine saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerin kendini patlatma anı kamerada. Ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Öztürk, saldırının polis evinin kalabalık olduğu anda gerçekleştirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu. Polis evinde 100'e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik. Teröristlerle aramda 30 metre mesafe vardı. O an insan hayatının sonunun geldiğini, vatanına, milletine canını feda edileceğini düşündü. O an ateşin içine giriyorsunuz, ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Arkadaşımın da yerde yattığını görünce aklıma hiçbir şey gelmedi. Bir candır, devletime ve milletime feda olsun dedim. O, polis memuru Sedat Gezer. Şehit olduk, keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış. Herkese nasip olmuyor. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Teröristlerin üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirme anına şahit olduğunu dile getiren polis memuru Öztürk kuruluk yaralandığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlattı. Mersin'de polis evine terör saldırısında yeni görüntüler. Kahraman polis şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı. Özlük saldırıda 5 çocuğunun gözünün önüne geldiğini belirterek şunları kaydetti. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var. O son çizgiye geliyorsun. Çocuklar mecbur gözünüzün önüne geliyor. Yine de var. Milletime canım feda olsun diyorsun. O an bir yere saklanayım diye düşünmüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, İl Emniyet Müdürümüz, Şube Müdürlerimiz bizden hiçbir şey esirgemediler. Hastane personelimiz ve bizi ve ailemizi hiç yalnız bırakmadılar. Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polis evine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdülkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Son dakika Mersin Tece polis evine terör saldırısı. Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. İşte bölgeden ilk görüntüler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kalın devrime hazırlanıyor. Zehir zembelek açıklamalar geldi değerli izleyenler. Putin'den zehir zembelek açıklamalar geldi. Kalın devrimi hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden bağımsız devletler topluluğu Ülkelerinin güvenlik ve istihbarat servisleri yöneticileriyle çevrim içi toplantıda önemli açılamalarda bulundu. Rusya'yı da Putin tek kutuplu dünya düzeninin çökmeye başladığını ve Batı'nın bunu kabullenmediğini ifade ederek Batı renkli ve kanlı devrimleri kışkırtmaya hazır değil. Haber, haber, dünya, Putin'den zehir zemberek açıklamalar, kanlı devrimi hazırlanıyor. Putin'den zehir zemberek açıklamalar. Kanlı devrime hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT, ülkelerinin güvenlik ve istihbarat servisleri yöneticileriyle çevrim içi toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya lideri Putin, tek kutuplu dünya düzeninin çökmeye başladığını ve Batı'nın bunu kabullenemediğini ifade ederek, Batı renkli ve kanlı devrimleri kışkırtmaya hazır dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliğinden ayrılan ülkeler tarafından oluşturulan bağımsız devletler topluluğuna, BDT bağlı ülkelerin güvenlik teşkilat liderleriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliğinden ayrılan ülkeler tarafından oluşturulan bağımsız devletler topluluğuna, BDT bağlı ülkelerin güvenlik teşkilat liderleriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Putin'in seferberlik kararı sonrası o ülkeye akın ettiler. Açıklamalarında batılı ülkelere yüklenen ve dünyada tek kutuplu hegemonyanın çöküşte olduğunu savunan Putin, her zaman olduğu gibi, gündeminizde ülkelerimizin iç ve dış tehditlerden korunmasına yönelik çeşitli konular yer alıyor. Modern koşullarda bunlar azalmıyor, aksine uzun süredir artan çatışmalar yeni zorluklara neden oluyor. Daha adil bir dünya düzeni oluşturma yolunda zorlu bir sürece tanık oluyoruz. Buna yüzeysel problemler eşlik ediyor. Tek kutuplu hegemonya amansız bir şekilde çöküyor. Bu batının kategorik olarak katlanmayı reddettiği nesnel bir gerçeklik ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, kültürden spora kadar her alanda geçmişe bağlı kalan ve dikte politikası izlemeye çalışan bu kötü şöhretli kolektif batı, giderek daha fazla yeni sorun ve krizlere neden oluyor, dedi. Batı renkli ve kanlı devrimleri kışkırtmaya hazır. Batı'nın, Gürcistan ve Ukrayna'da olduğu gibi renkli ve kanlı devrimlere hazırlık yaptığını iddia eden Putin, jeopolitik hasımlarımız, hedefleri için herkesi ve herhangi bir ülkeyi darbeye maruz bırakmaya, onu yeni krizin merkezi haline getirmeye, yeni bir renkli devrimleri kışkırtmaya ve kanlı devrimlerle sürece ve katliamlara hazırlar. Bütün bunları daha önce defalarca gördük. Batı'nın BDT alanında yeni çatışmaları kışkırtmak için senaryolar üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ama zaten mevcut çatışmalar yeterince var. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında neler olduğuna, diğer bazı BDT ülkelerinin sınırlarında neler olduğuna bakmak yeterli. Elbette bütün bunlar Sovyetler Birliğinin çöküşünün bir sonucu ve bunların hepsi anlaşılabilir. Ancak, tüm Asya Pasifik bölgesinin istikrarsızlaştırılması riskleri de dahil olmak üzere, istikrarsızlaştırma riskleri hala büyüyor ifadelerini kullandı. Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar. Dikkat çeken detaylar. Baskılara rağmen Rusya abd ilişkileri gelişiyor. BDT ülkelerindeki güvenlik risklerinden bahsederek tavsiyelerde bulunan Putin, en tehlikeli tehditlere karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyorsunuz ve büyük ölçüde benzer görevlerle karşı karşıyasınız. Amacınız, ülkelerinizde barış ve istikrarı sağlamak, ulusal egemenliği güçlendirmek ve entegrasyon bağlarının gelişimini desteklemek. Bu sorunların çözümünde elbette istihbarat servisleriyle güvenlik teşkilatlarının uyum ve etkileşimi önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür ortak çalışmalarda zengin deneyim biriktirdik ve bunu maksimum düzeyde kullanmalıyız. Tabii ki mevcut durumu izlemek ortak önceliklerden biri olmaya devam ediyor. Gelişmenin doğasını, ölçeğini ve vektörünü belirlemek için ortaya çıkan riskleri ve zorlukları analiz etmek önemlidir. Bu tür tehditlerin etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için en önemli koşul budur. Daha önce olduğu gibi, çalışmanızın kilit alanları arasında uluslararası terörizm, sınır aşan suçlar, yasadışı silahlı gruplar ve yasadışı silah ve uyuşturucu dolaşımına karşı mücadele var, dedi. Ruslar akın etmişti. Antalya'da kiralık ev kalmadı, çok zor ve vahim bir durumdayız. BDT ülkelerinin sınırlarında tehditler var. Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele almasının bölge ülkeleri için riskler doğurduğundan da bahseden Putin, VDT sınırlarındaki durum daha fazla dikkat gerektiriyor. Bu tehditler orada zamanında durdurulmazlarsa, ülkelerimizdeki durumu olumsuz yönde etkileyebilecek birçok ortak güvenlik tehdidi oluşacak. Afganistan'da zor bir durum var ve bunu herkesten daha iyi biliyorsunuz. Terörist ve aşırılık yanlısı gruplar orada aktif olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bunun en açık örneği geçtiğimiz 5 Eylül tarihinde kabildeki Rus Büyükelçiliği yakınında meydana gelen ve vatandaşlarımızın hayatına mal olan kanlı terör saldırısıdır. Afgan topraklarındaki uluslararası teröristlerin, BDT ülkeleri de dahil olmak üzere sınır ülkeleriyle ilgili olarak saldırı planları gerçekleştirebileceği açıktır dedi. Uyuyan terör hücrelerinin yeniden canlanabileceğine dikkat çeken Putin, militanlar silahlandırılabilir. BDT terörle mücadele merkezinin potansiyelini aktif olarak kullanmakta dahil olmak üzere, bu tür tüm girişimlere zamanında yanıt verilmelidir ifadelerini kullandı. Putin'den son dakika açıklaması. Batı'yı suçladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin Rusya ile birlikte hareket eden ülkeleri baskı altına aldığını da hatırlatan Putin, buna rağmen Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğine işaret ederek, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden gelen baskı, şantaj ve yasa dışı yaptırımlara rağmen, Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret cirosu, sanayi ve yatırım işbirliği göstergeleri artıyor, dedi. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bölgelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 22-13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Düşük faizle kredi verilecek milyonlara ilgilendiren bir kampanya daha geliyor değerli dostlar. Son dakika haberi konutta bir hamle daha geliyor. Düşük faizle kredi verecek. İşte yeni kampanyanın ayrıntıları. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören TOKİ ucuz sosyal konu projesinin ardından orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası geliyor. Emlak konut aracılığı ile orta gelir grubu için hazırlanan kampanyanın detayları için bugün bir toplantı yapıldı. Ayrıntılarının Gelecek ay açıklanacağı projede sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileriyle düşük faiz uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor. İşte son dakika konut haberinin detayları. Finans. Finans. emlak. Son dakika. Konutta bir hamle daha. Düşük faizli kredi verilecek. İşte yeni kampanyanın ayrıntıları. Son dakika. Konutta bir hamle daha.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 İşte son dakika konut haberinin detayları. Son dakika, TOKİ'nin sosyal konut projesinin detayları araştırılmaya devam ederken, hükümetten bir konut hamlesi daha geldi. Dar gelirli vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği projenin ardından orta ve üst gelir grubu için yeni konut kampanyası için çalışmalar başlatıldı. İşte kampanya ile ilgili tüm detaylar. Düşük faiz uzun vade seçeneği. Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileriyle düşük faiz uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Emlak Konut Öncülüğü'nde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, konutlar, Başkanı Altan Elmas, kampanya ile ilgili detayların tüyü anlattı. Sıfır konut ve bütün ileride uygulanacak. Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak dedi. Ekim ayında duyurulacak. Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bu devam ediyor yaklaşık 2013'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Beklenmedik adreste de bitmedi. Torrent geri dönüyor değerli izleyenler. Yani. Henüz bitmedi. Torrent geri dönüyor. Beklenmedik adreste kameralara yakalandı. Son dakika habere göre alt yarım seyonluk görevi süresince performansı beklentilerin altında kalan Domenik Torrent, Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin adından gönderilmiş yerine Okan grup getirilmişti. İspanyol teknik adamın Galatasaray'dan ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olurken hala Türkiye'de olduğu öğrenildi işe detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Henüz bitmedi. Zorland geri dönüyor. Beklenmedik adreste kameralara yakalandı. Henüz bitmedi. Zorland geri dönüyor. Beklenmedik adreste kameralara yakalandı. Son dakika. Galatasaray'da yarım sezonluk görevi süresince performansı beklentilerin altında kalan Domenej Torrent, Dursun Özbey'in başkanlığa gelmesinin ardından gönderilmiş yerine Okan Buruk getirilmişti. İspanyol teknik adamın Galatasaray'dan ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olurken, hala Türkiye'de olduğunu öğrenildi. İşte detaylar. Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in ardından takımın başına getirilen ancak görev yaptığı yarım sezonda istenilen sonuçların alınamaması sonrası takımdan gönderilen Domeney Torrent Türkiye macerasını henüz sonlandırmadı. Süper Lig'de devam edecek. Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden İspanyol çalıştırıcının Türkiye'den ayrılmamasının nedeni merak edilirken, Süper Lig kariyerine devam edeceği ve yeni bir takım çalıştırmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Beşiktaş'ta görüntülendi. Son olarak Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor maçını Vodafone Park'ta takip eden 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için Rıza Çalınbay'ın yerine Sivas Spor'un başına geçeceği iddia edilirken, karşılaşmanın ardından ülkesine dönüp dönmediği merak edilen Torrent İstanbul'da görüntülendi. Beşiktaş'ın ünlü kahvaltıcılar karşısında görüntülenen Domenec Torrent, bir futbol severle fotoğraf çekindiği an objektiflere yansıdı. İşte o fotoğraf. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, LSS'ye, Top. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-13'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Rota tersine dönmek üzere akaryakıt için artık neredeyse kesinleşti değerli izleyenler. Akaryakıt sektörü bunu konuşuyor. Petrol ortayı tersine çevirmek üzere. Benzin ve motoriyon için tek haneli rakamlar yeniden mümkün mü? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin ve motorun fiyatlarına neden indirim gelmiyor? Brent petrolün düşmesiyle herkes bunu merak ediyor. Akaryakıt fiyatlarının düşme düşmemesinin en büyük nedeni ortaya çıktı. Dört büyük kurum petrolün yükseliş beklerken, akaryakıtta artık tek haleli rakamlara görmeye zorlaştığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Manyet konuşan uzmanlar kurdaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında büyük bir gevşemeyi şimdilik öngörmüyor. Finans, finans, ekonomi, akaryakıt sektörü bunu konuşuyor. Petrol rotayı tersine çevirmek üzere.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 4. Büyük kurum petrolde yükseliş beklerken akaryakıtta artık haneli rakamları görmenin zorlaştığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Mühnete konuşan uzmanlar kurdaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında büyük bir gevşemeyi şimdilik öngörmüyor. Petrol fiyatları resesyon endişeleriyle haftanın büyük bölümünde düşüş yaşadı. Ancak birçok kurum yaşanan ekonomik durgunluk döneminde bile petrol fiyatlarının yükseleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Morgan ve Goldman Sachs dahil olmak üzere bazı büyük yatırım bankaları, petrol fiyatları konusunda oldukça iyimser. Sinem Er Yılmaz Maynet Özel Petrol için yükseliş tahmininde bulunan kurumlardan ilki J.P. Morgan oldu. Bankacılık devi, petrol fiyatlarının dördüncü çeyrekte 101 dolara yükselmesini beklediklerini açıkladılar. Gerekçe olarak hise arzda sıkılaşmayı gösterdiler. Goldman Sachs da yükseliş tahmini yapan bir diğer kurum oldu. Bankanın analistleri, Brent'in gelecek yıl 125 dolara ulaşabileceğini söyledi. Morgan Stanley, fiyat beklentilerinde biraz daha mütevazı tahmin yaptı ve yılın son çeyreğinde petrolün varil başına 95 dolardan işlem görebileceğini öne sürdü. Bu VSE ise fiyat beklentilerini durgunluk endişelerinin yanı sıra Rus petrolünün Asyalı ithalatçılara devam eden akışını gerekçe göstererek aşağı yönde revize etti. Ancak bu aşağı yönlü revizyon rent'i 110 dolara getirdi ve analistler 2023'ün 3. çeyreğinin sonunda 125 dolara yükselebileceğini belirtti. Petrol fiyatlarında son durum. Dün 88,19 dolara kadar yükselen rent petrolün varil fiyatı günün... Dün 88,19 dolara kadar yükselen rent... Dün 88,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü, WTI Ham petrolün varili 82 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve resesyon beklentilerinin sebep olduğu talep düşüşü endişeleri etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor. Merkez Bankası Dolar Tahmini Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan bir başka önemli unsur ise yurt içinde dolar tl kuru. Yıla 13,30 yakınında başlayan kurda kademeli olarak süren yükseliş Mayıs'ta hızlandı. Son aylarda ise hem küresel merkez bankalarının faiz yükseliş hızını artırmaları hem Yunanın faiz indirmesiyle kurda yeniden rekor seviyeler görüldü. Dolar kurunun bu yılki yükseliş oranı yüzde %38 3.8'e ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde dolar tahminleri yeniden güncellendi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru, Amerika Birleşik Devletleri doları TV, beklentisi bir önceki anket döneminde 19 Türk Lirası 65 kuruş iken bu anket döneminde 19 Türk Lirası 51 kuruş oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22 Türk Lirası 3 kuruş ve 22 Türk Lirası 7 kuruş olarak gerçekleşti akaryakıt fiyatlarında gevşeme beklenmiyor ancak petroldeki geri çekilme Türkiye'de başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde indirim beklentisini karşılamadı Geçen yılın aynı ayında savaş riskinin bile olmamasına rağmen 80 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları karşısında akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen dolar tl kuru 8,5 liranın biraz üzerinde işlem görüyordu. Akaryakıtın litresi de o dönemlerde 7 liranın üzerindeydi. Bugün gelinen noktada petrol hemen hemen aynı seviyede fakat dolar 18,50 lira düzeyinde bulunuyor. Buradaki artış nedeniyle uzmanlar akaryakıt fiyatlarında büyük bir gevşemeyi şimdilik öngörmüyor. Petroldeki düşüş akaryakıta birebir yansımıyor. Enerji piyasaları uzmanı ekonomist Doktor Rahmi İncikara başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatlarının sadece petroldeki artıştan etkilenmediğini ifade ederek rafineri çıkış fiyatı, dağıtım şirketi ve maliyecileri, ulaşım maliyetleri, döviz kurlarındaki artış, katma değer vergisi ve ÖTV gibi vergi etkisi fiyatların oluşumunda etkilidir. Dolayısıyla direkt rent petrol ve ham petrol fiyatlarındaki korelasyon akaryakıta birebir yansıtılmamaktadır, dedi. Çarmacılarına ÖTV ve katma değer vergisi de ekleniyor. Akaryakıt ürünleriyle ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Ham petrol fiyatları, rent petrol fiyatlarını gösterge kabul eder. Akaryakıt fiyatları, 2005 yılından beri en yakın dünya serbest piyasasına göre belirlenmektedir. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, Ham petrol fiyatındaki değişimler çerçevesinde arz-talep dengesine göre şekillenmektedir, diyen doktor İnce Kara şöyle konuştu. Rafineri fiyatları ise, Akdeniz Havzası'ndaki benzin ve motorin fiyatları baz alınarak, Rafinerilerce belirli bir metodoloji ile tespit edilmektedir. Rafineri çıkış fiyatına katma der vergisi ve ÖTV'ye eklenmektedir. Ortaya çıkan fiyat dağıtım şirketlerine bildirilmektedir. Dağıtım şirketleri de kendi krını ve bayi krını ekleyerek fiyatları akaryakıt istasyonlarına iletmektedir. Ulaşım maliyetinden ötürü rafineriye uzak yerlerde fiyat daha yüksek olabiliyor. Dağıtım şirketleri ile akaryakıt istasyonları arasında fiyat farkı pek bulunmamaktadır. Dolar TV kurundaki dalgalanma Türkiye'de akaryakıt fiyatı oluşumunda, Ham ve Brent petrol fiyatından ziyade işlenmiş petrolün yani benzin ve motorinin uluslararası piyasadaki fiyatlarının etkili olduğunu dile getiren uzman isim, Brent petrol fiyatındaki değişim aynı oranda yansımayabiliyor. Bunun için sadece Brent petrol fiyatlarına bakılarak rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimi tahmin etmek gerçekçi değildir. Yurt içi akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki akaryakıt fiyatlarından ve dolar tl kurunda yaşanan dalgalanmalardan direkt olarak etkilenmektedir yakıt fiyatlarının artacağının bilindiği günlerde satışlar ortalama satışların 1,5 katına kadar ulaşabilmektedir yorumunda bulundu. İstanbul'da güncel benzin ve motorin mazot fiyatları. Benzin 19 Türk lirası 23 kuruş. Motorin 23 Türk lirası 6 kuruş. VPG 10,62. Ankara'da benzin ve motorin ne kadar? Benzin 19 Türk lirası 34 kuruş. Motorin 23 Türk Lirası 20 kuruş. VPG 10 Türk Lirası 94 kuruş. İzmir'de benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL? Benzin, 19 Türk Lirası 34 kuruş. Motorin, 23 Türk Lirası 21 kuruş. VPG 10 Türk Lirası 74 kuruş. NOT, akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.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 ama Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-23'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan duyurduğu yitip gitmesine izin veremeyiz dedim. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçebe kültürü ilgili açıklama geldi. Gitip gitmesine rıza gösteremeyiz dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Etnospor Konfrenasyonu'nunca İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarının Açılış töreninde konuştu. Göçebe ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün gitip gitmesine rıza gösteremeyiz ifadelerini kullanmış. Haber. Haber. Politika. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçebe kültürüyle ilgili açıklama. Gitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçebe kültürüyle ilgili açıklama yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca İznik'te düzenlenen 4. dünya göçebe oyunlarının açılış töreninde konuştu. Göçebe kültürüne ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, insanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İznik'teki dördüncü dünya göçebe oyunları açılış programında yaptığı konuşmada, Göçebe oyunlarının ilkinin 2014'te Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2016 ve 2018'de de oyunların Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunların geleneksel spor organizasyonları olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, bugün de her iki yılda bir düzenlenen göçebe oyunlarının dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. Esasen İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti, tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık. olsun bugün dördüncü göçebe oyunlarını, her köşesi buram buram tarihi, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Göçebe kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu. İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılarak başka coğrafyalarda kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır. Aynı şekilde belirli bir coğrafya da sürekli veya mevsime göre yer değiştirerek hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu uzun yolculuklar sırasında karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün halen kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek. İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, spordan sanata, gastronomiden geleneksel sporlara kadar pek çok deneyimi gençlere ve misafirlere yaşatacak göçebe oyunlarının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Oyunlarda yarışacak sporculara ve diğer etkinliklerde yer alacak katılımcılara başarılar dileyen Erdoğan, iştirakleri ve katkılarıyla bu oyunların yaşatılmasına, geleceğe miras olarak bırakılmasına destek olan dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti. Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde, barışık, dayanışmayıp, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum diyen Erdoğan, Türkiye olarak böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih ve medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Binlerce sporcumuzun heyecanını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunlara katılan ülkelerle bu vesileyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. Göçebe oyunlarının dörtüncüsüne 102 ayrı ülkeden, 3000'den fazla sporcunun katılması, bu umudumuzu güçlendiriyor dedi. Oyunlar boyunca yapılacak geçmişten bugüne geleneksel spor müsabakalarının sadece gençlere hoşça vakit geçirmekte kalmayacaklarını, aynı zamanda onların bu alanlara ilgisini de artıracağını söyleyen Erdoğan yarışmalarla ilgili şöyle bilgi verdi. Atlı sporların, güreşlerin ve okçunun da içinde bulunduğu kırktan fazla dalda yapılacak müsabakalarda yarışacak binlerce sporcumuzun heyecanını şimdiden görebiliyorum. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla buluşacak. At, ebu, boya, cam, el işi, filografi, bez bebek, sedef, keçe yapımı ve elbette merkezi İznik olan Çinicilik başta olmak üzere çok sayıda geleneksel sanatta göçebe oyunlarının programında yer alıyor. Ülkemizden ve dünyadan pek çok tanınmış sanatçı konserleriyle, halk oyunları ekipleri gösterileriyle, Çocuklarımız porolarıyla etkinliğimizin renklenmesine katkı verecek. Yeni dönüşümden konaja, oyuncak tasarımından resme kadar birçok atölye çalışması da oyun programında bulunuyor. Diplomasi yönünü de önemsiyoruz. Her yönüyle zengin, cazip, dinamik bir göçebe oyunlarına şahitlik edeceklerini aktaran Erdoğan, bunlar arasında çocuklara yönelik çalışmaları özellikle önemli gördüğünü belirterek çocuk babası adıyla kurulan alandaki etkinlikler, evlatlarımıza unutulmaz vakitler yaşatacaktır." ifadesini kullandı. Göçebe Oyunları Deneyim Merkezi'nin ise ziyaretçilere geçmişten bugüne yolculuk yaptırarak boşça vakit geçirmelerini sağlayacağını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti. Yetenekli sanatçı ve zanatkarlarımızın göz nuru, el emeği, alın teri eserleri de sergi ve fuar alanıyla pazarda sergilenecek. Biz bu oyunlara, dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz. Burada yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma, hafıza tazeleme, hafızaya kaydetme misyonu ile hazırlanıyor. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönünü de en az bu vasfı kadar önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, büyüyerek, zenginleşerek, renklenerek devam edecek göçebe oyunlarına işevi. her türlü Renk katkıyı yapmayı sürdüreceğiz. Oyuncularına... Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu başta olmak üzere bu etkinliğin düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. Notlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Tanrı Dağı'ndan getirilerek kendisine takdim edilen suyun İznik Gölü'ne aktarılmak üzere tay kazana döktü. Erdoğan, Konuşmasının ardından göçebe oyunlarının açılış gösterisini seyretti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır oyun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihano ile birçok ülkeden yüksek düzeyli katılımcılar da programa iştirak etti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-13'e kadar değerli dostlar Diğer haberimize geçiyoruz Bin pişman telefonu açtı Beni alın dedi değerli izleyenler hmm. Son dakika haberine ve Beşiktaş'ın teklifini reddederek Belçika ekibi Club Broj'un yolunu tutan Kalanada oyuncu e, Kariyerlerinin verdiği bu karardan dolayı Bin pişman oldu Tecrübeli oyuncu Belçika'da forma şansı bulmakta zorlanırken Eski takım arkadaşlarına Beşiktaş'tan ayrıldığı için pişman olduğunu itiraf etti. İşte detaylar. Bin pişman. Telefon açtı. Beni geri alın. Son dakika. Beşiktaş'ın teklifini reddederek Belçika ekibi Club Burger'in yolunu tutan Kanadalı oyuncu ile laring verdiği bu karardan dolayı bin pişman oldu. Tecrübeli oyuncu Belçika'da forma şansı bulmakta zorlanırken eski takım arkadaşlarına Beşiktaş'tan ayrıldığı için pişman olduğunu itiraf etti. İşte detaylar. Cile Larin Beşiktaş'ın 2018 yılında MDS ekibi Orlando'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Kanadalı oyuncu Cile Larin, Belçika ekibi Zulte kiralık olarak forma giymesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmüş ve yaz transfer döneminde bir diğer Belçika ekibi olan Club Rugby'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Beşiktaş'ı reddetti. Geçtiğimiz sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'tan kendisine yapılan teklifini kabul etmeyip Belçika'ya gidenciyle Larin yeni takımında aradığını bulamazken, verdiği bu karardan dolayı bin pişman. Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı. Beşiktaş'taki arkadaşlarına itiraf etti. Larin, Club Ruggede forma giydiği 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi. İddiaya göre, Golcu isim Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu söyledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Derbi öncesi şop. Forma giymeyecek. Ana haber devam ediyor yaklaşık 22-13'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimizi geçiyoruz. Kimse bilmiyordu. Uluslararası bir şirkette anlaştık ve canlı yayında bir, açık, bir bir açıklandı değerli izleyenler. Erden Timur, canlı yayında bir bir açıkladı. uluslararası bir şirkette anlaştık ve dedi. Galatasaray sportif Tüp Başkan Vekili Erden Timur, kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulunmuş. Kulübe dair birçok açıklamalarda bulunan Timur, büyük pay sahibi olduğunu transferlere dair de konuştu. Galatasaray olma... Kevin'den bugüne kadar olan döneme de değinen Erdem Timur bilinmeyenleri anlattı. İşe detaylar. Spor, Spor, Galatasaray. Erdem Timur canlı yayında bir bir açıkladı. uluslararası bir şirketi anlaştık ve Erdem Timur canlı yayında bir bir açıkladı. uluslararası bir şirketi anlaştık ve Galatasaray Sportif Aşk Başkan Vekili Erdem Timur kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Kulübe dair birçok açıklamalarda bulunan Timur, büyük pay sahibi olduğu transferlere dair de konuştu. Galatasaraylı olma serüveninden bugüne kadar olan döneme de değinen Erdem Timur, bilinmeyenleri anlattı. İşte detaylar. Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Erdem Timur, Galatasaray Kulübü YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi birçok yıldız ismin kadrosuna katılmasında büyük pay sahibi olan Timur, Galatasaraylı olma sebeveninden bugüne birçok konuya değindi. İşte Erdem Timur'un açıklamaları. 1982'de Mersin'de doğdum. 18'ime kadar Mersin'de yaşadım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. Okul yıllarım zevkli ve güzel yıllardı. Ailem hala Mersin'de. Çocukluktaki en önemli şeylerden biri tuttuğumuz takımdı. Benim için Galatasaray'dı. İnşallah Mersin İdman Yurdu'nu yeniden Süper Lig'de görürüz. Babam Mersin İdman Yurdu'nda yöneticiydi. Hep futbolla iç içeydik. O zaman tabi şehir takımları çok iyiydi. Şimdi de yine iyi olan şehir takımlarımız var. Daha çok İstanbul'dan takım var şu an. Türk futbolu layık olduğu yere gelince daha fazla şehir takımı olur. Babam Galatasaraylı. Beni Galatasaraylı yapan babam liberaldir aslında. Herkesi düşüncesinde serbest bırakır. Beni eniştem Galatasaraylı yaptı. O zaman eniştem değildi aslında. Mersin İdman Yurdu maçlarına götürürdü beni. Onun sayesinde Galatasaraylı oldum. 7-8 yıl önce ilk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığında eniştemi aradım. Tüneli ilk o zaman gördüm. Benim açımdan çok uygunu bir zamandı. Teşekkür etmek için onu aradım. Her zaman ona minnettarım beni Galatasaraylı yaptığı için. İlk başkanımızla, Nursun Ağabey ile konuştuğumuzda insanları birleştireceksek her şey bir anlam ifade eder dedi. Sonunda şampiyon oluyoruz falan ama sonunda ne oluyor? Birbirimize sarılıyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta, en asıl nokta. duygu hiçbir zaman planlanamaz, reflex'tir. Duygunun sonunda ne yaşıyorsanız insanın amacı olur. Galatasaraylılık değerleri her zaman toplumu önceller, gelişmesine katkı sağlar. Birçok branşı kuran kulüb. Ali Samiyen Bey'in vizyonunu hepimiz biliyoruz. Toplumun da ihtiyacı şu an birleşmek, bir olmak. Malum bir kutuplaşma söz konusu. Dünyevi amaç, hiçbir zaman amaç olamaz. Bir insanın yola çıkma amacı sadece şampiyonluk ise değersiz olur. Şampiyonluk önemli ama önemli olan sevgi iklimini. Sevginin, samimiyetin ulaşmayacağı kalp yok. Farklı kültürlerde bile öyle. Bir başarı olduğunda sevgisiz, Birleşme olmadan olduğunda değersiz oluyor. Gerçekten böyle olmadığında hiçbir başarı sürdürülebilir olmuyor. 3-5 ayda ne olduğunu herkes takip etti. Geçmiş dönem başkanlarımız, örneğin Adnan Polat abi'nin bir kırgınlığı vardı. Florya'ya geldi, maça geldi. Küsler barıştı. Sayın Burak Elmas geldi. Yetki Genel Kurulu'nda Sayın Başkanımızın fikri önderliğinde, geçmişteki ibrasızlıktaki herkesi kalben ibra etti. Bundan başkanımıza teşekkür etmek lazım, çekişmeler olacaktır ama bir tek amaç olması gerekiyor, Galatasaray'ın çıkarları, başarısı. İnsanlara açık olmak gerekiyor, herkes iyi niyetli bir şey yapmaya çalışıyor, sadece bizim açımızdan söylemiyorum, geçmişte ve gelecekte. İnsan aile büyüğü vasıtasıyla takım tutuyor, küçükken kazanıyor diye, başarılı diye, toplumda yeri var diye tutuyor. Belli bir yaştan sonra değerler bütünüyle, kendi değerlerinin uyuşması gerekiyor. Değerler ayrı olunca gitgide o tutku azalır. Galatasaraylılık değerleri, toplum için çok önemli. İnsan bir yerde doğuyorsa, memleketi için doğuyor. İnsanın yaratılışı borçluluktur. Babam hep topluma faydası nedir derdi. Galatasaray'ın amacı topluma faydadır. 500 yılı aşkın bir lisenin köklerini oluşturduğu bir yer. Oyunculara transferde hep bunu anlattı. Burası dünyada hep eşsiz bir yer. Herkesin övündüğü bir konu bu. Eğitim kurumu topluma adanmış değerleri yaratır. Takımdaşlık karşılıksız bir şeydir. Üzülürsünüz, ağlarsınız. Karşılıksızlık tamamen kendinden başka bir amaca adanmaktır. Galatasaray tarihinde bunu hep yapmıştır ülkenin faydası için. Galatasaraylılığın benim için anlamı budur. Kurumsallık esastır. Devam eden konular var. Burak Elmas yönetiminin, Allah rahmet etsin Mustafa Cengiz Bey'in başlattığı konular var. Bazıları duraksamış ama bugün devam eden gayrimenkul projelerinin bazıları Dursun Özbek döneminde başlattı. Proje, fikirler başlar. Fikir nasıl gelir? Çabalamadan gelir. Fikir de insanın kendisinin bir çabayla kazanmadığı bir şey. Kimin olduğunun çok önemi yok. İnsanlar bunu sahiplenince nefsi, egosal oluyor. Hangi yönetimin, Kişinin değil önemli olan Galatasaray'ın faydasıdır Önemli olan esas kurumsallıktır. Biz bir vekalet ilişkisiyle çalışıyoruz. Ben hayatımda ilk defa yaşıyorum bunu. Emanet iş zor. Hayatımda ilk defa böyle. Bu süreçte 6-7 kilo verdim. Rahatlayınca 3 kilo geri aldım. Hep de çok yoğun çalışırım. 20-21 yaşından beri istikrarlı olarak kilo almıştım. İlk defa kilo verdim. Eşim Antepli'ye... Yemekler de güzel. Kendi işinde hata yaparsan kendin bedel ödersin. Burada da hata yaparsan, ki hata insan mahsus yapılır, bedelini sen ödemiyorsun. Zor bir şey emanet iş. Bizim olmayan bir şey. Bir bütle var, parasını kim veriyor, taraftar. Çok çok zengin insanlar olsa da emanet para. Vekalet işi bir lütuf. Herhangi bir takımda görev sahibi olmak her gün, herkesin, her sabah şükretmesi gereken bir şey. Taraftar olup kim istemez bunu. Florya'ya girerken hep aklımda bu duygu var, şükür. Allah'ım hiç gitmesin bu duygu diyorum. Mersin'den yazın Floraya ya gelirdi. İki üç saat beklerdi. Metin Oktay'ın kapısı açılırdı. Teşbihte hata olmaz. Cennet kapısı gibiydi. Dursun başkanımız görevi dağıtırken benimle görüşmüştü. Birlikte sürece başladık. Sonra Bilmaluk. Medyaya çıktığı için bir konu söz konusu oldu. Yönetim kurumunda başkan yardımcısıydım. Genç olduğumuz için bazen duygularımızla hareket ediyoruz. Başta başkan yardımcısıydım ama bazı şeyler olduktan sonra müsaade istedim. İşin içine girmemeyi istedim. O gece evime gelen insanlar oldu. Eray ağabey sen bize haksızlık ediyorsun, bizi yarı yolda bırakıyorsun dedi. Kendi duygunda düşüncemde iddialıyım, haklıyım o an. Ben aslında yalnız bırakmıyorum. Bu kadar anlatıyorsan, muhakkak yalnız bırakıyorsun dediler. O zaman Sportif AŞ'e gireyim dedi. Yalnız bırakmış olmazdı. Önce başkan yardımcılığıydı, böyle oldu. Sportif AŞT'de altyapıyla ilgilenecekti, A takımla ilgilenmek söz konusu değildi. Seçimden 5-6 gün sonra dursun başkanımız bu görevi tevdi etti, güvendi sağolsun. 2017'de ilk sponsorlukta Dursun Başkan'ın dönemiydi. İlk o zamandı. Sonra öyle devam etti, farklı konularda falan. İnsan gönlü başka bir şey istiyor tabii. Boşa giden duygular da oluyor. İnsanın tutkusunu gerçek olduğu yerde tutabilmesi için karşılıksızlığa ihtiyacı var. İster istemez çıkmayayım dedim. Geçen sezon basketbolun sorumluluğu verildi. Orada bize şey yapılıyordu, Erden Timur şöyle böyle... Aslında birçok kişi vardı. Basketbolu böyle yürütme fikri Sayın Burak Elması'ndı. Takdir edilmesi gerekenler de var. Toplumda bir güven bunalımı var. Birçok araştırmada da çıkıyor. Birbirine en az güvenen toplumuz. Bu kötü ve üstüne düşünülmesi gereken bir durum. Toplamda üç kere televizyona çıktı. Biri maç sonrası hakem konusuydu. Diğeri transfer stratejisini anlatmaktı. Orada da gayem süreci belli bir nebzey. Bilebilecekleri kadar bilmeleri lazım. Geldiğimizde transfer sezonu başlamıştı. Nursun Başkan bana görevi tevdi etti. Torlant'in gidişi, Okan hocamızın gelmesi, listenin oluşması. Liste %90-95 değişti, değişerek gitti. 2 ay 6 gün süremiz vardı. Mevcut bütçeyle de sabır gerekiyordu. Onu anlatmak için çıkmıştım. Belli bir zaman sonra nereye geldiğimizi söylemek için çıktım. O kadar. Ben ön plana çıkıyorum. Yine basketboldaki gibi bu bir ekip işi. Birçok insanın emeği vardır. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Başta başkan ve yönetimdeki tüm üyelere. Sonuçta güvenip bize tam yetki verdiler. Sonra Okan hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarf etti. Oyuncu izledi, her şeyi yaptı. Mevcut takım işlerini yaptı. Her gece Ayhan hoca, Emre, oyuncu izlendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gece 4'lerden önce gidilmiyordu Florya'dan. Gece gece bize çay getirenler hakkını helal etsin, onlara da teşekkür ediyorum. Bu yıldız, Cenk her gün çok önemli işler yaptı. 13 oyuncu alındı, 26 oyuncu gönderildi. 2 ayda her şey yapıldı. o gitti. Bize para kazandırdı. Nelson çok ciddi teklif aldı. Sajhabo İhakiz'e öyle. Eski yönetime de teşekkürler. Öncelikle Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular alındı. Taraftarlık duygusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kimi zaman kızıyoruz, ediyoruz ama. Alpaslan Dikmen abimizin çok güzel bir sözü var. Galatasaray için bir taşı alıp bir yere taşıyan herkese teşekkürler. Atasıyla sevabıyla herkesi anlamak lazım. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer, e, Taylan'a, Atala'ya ismini sayamadığım giden herkese teşekkürler. İnsanların karar verme süreci, para değil sadece. İnsan kendisini karşı tarafın yerine koymalı. Bir kriterimiz vardı. Garanti oyuncularıma ihtiyacımız var strateji olarak. Garanti oyuncular şu demek. Sonra da şöyle bir kriter koyduk. Elit kulüplerin bir altı kulüplerden, 5 büyüklikteki takımlardan 4-5 teklif alacak. İnler karakteri olacak. Kupa için gelecek. Garanti oyuncu deyince ama daha çok parayı tercih eder, Buraya gelir performans veremez. Önceliği para olmayacak oyuncu. Nasıl anlarsınız? Aynı paraya gelirse veya daha az paraya gelirse. Turunus olur. Türkiye'de hep maaşın 2 ile 3 ile çarpılmış. 4 sene 5 kontratlar verilmiş. Orada nasıl ikna ediyorduk bedelleri? Aldığımız oyunculardan teklif edilen ve mevcut maaşların daha azına geldi. Bir tane 140 bin euro fazla verdiğimiz var. Diğerleri aynı maaşa geldi. Bu seneki yaş ortalamamızın geçen seneden iki yaş düşük. Geçen senede yaş ortalaması düşüktü. Aldığımız oyuncular içerisinde elit takımlardan teklif alan iki oyunculardı. Bazı oyuncuların da tecrübeli olması gerekiyor. Elit takımlarda da 36, 37, 38, 39 yaşında oyuncular var veya transfer edilen oyuncular var. Nasıl ikna ettik? Plan anlattık. İnsan vizyona, samimiyete, Kararlılığa ikna olur. En önemlisi samimiyet. Samimiyetin dili, kültürü yok. Kalbe geçer. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin beş beyni ikna etmeye çalışırken, kalp, bin kalbi fetheder de gelir. Biz beş yıllık bir plan koyduk. Biz tekrar Avrupa şampiyonu olacağız. Orta vadeli planımız bu. Yaptıklarımızı, çalıştığımız yerleri, organizasyonlarımızı, projelerimizi, Yeni nesil profesyonel yapılanmamızı anlattık. Finansmanını anlattık. Her şeyi anlattık. Uzun sürüyor tabii. Uluslararası şirketlerden karakter analizi yaptırdık transferlere. 15-16 sayfalık raporlar. Önemli oyuncular getirdik. Sonucunu da göreceğiz inşallah. Bir bu seneki stratejide gelecek sezonu da düşündük. Bu sezon garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Kolay değil. Takım geçen sezon 13. olmuş. Garanti oyuncularla da kısa süreli sözleşme imzalamamız lazım. Seneye daha iyisi için. Yanlış bir şey yaptıysak da hemen dönebilelim. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Bunlar da maaş olarak yüksek maaş alanlar. 30 yaşında olup Oliveira var 4 yıllık imzalayan, Sportingde de 4 yıllık sözleşmesi vardı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonları hep 20-25 maç ilk 11. 45 dakika koyduğumuz oyuncular var. Orada da şunun pazarlığını yaptık, uzatma dakikaları olmasın. Hangi yaşta olursa olsun, hele son sözleşme yapılan yaşlarda 4-5 yıllık sözleşmeler isteler. En az 3 yıllık isterler. 1 yıllık sözleşmeler imzalamamızın nedeni gelecek yılı da planlamak. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Daha fazla detayımız var. Artık rakiplerimiz gibi 6-7 ay süremiz var bir sonraki yaz transferi için. Farklı stratejilerimiz var. Slotting anlamında farklı bir yapılanmaya gideceğiz. Yönetsel yapılanmada da farklı şeyler olacak. 7 ayrı bölgeye ayırıyoruz yurt dışını. Ona göre slotting olacak. Oyuncu analiz takibi farklı şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi bir software ile olacak. Başarı unsurları gelişecek, değişecek. Gelecek sezon alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Genç transferlerimizi alıp başka kulüplere gönderip gelişimini izleyeceğiz. Böyle planlarımız var. En çok aranan haberler. İletişim. Hadi <gülüyor> harika. Bu haberimizle birlikte tarih haber, haber biten sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber habersevizyonu tarikhaber.com'a bekleyin. Sevinciye yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diye de yaklaşanlar göre